Oğlu ailesi de Zeytinburnu'nda 1999'dan başlayan bir serüvende çok kıymetli bir hizmet kazandırdılar Zeytinburnu'muza ve Zeytinburnu'muza şifa dağıtan şifa kapısı olarak kıymetli Hüseyin Ali'nin ifadesiyle şifa kapısını Zeytinburnu'dan tüm İstanbul'umuza ve Türkiye'ye şimdi de öğreniyoruz ki bütün dünyaya şifa dağıtmaya devam ediyor. Bundan sonraki çalışmalarınızda da büyük bir başarı diliyorum. İnşallah sağlık konusunda daha da ifade ettiğinizden daha da ileri noktalara ülkemizi taşıyacak ve ülkemiz bütün e, yurt dışındaki hastalara da ve insanlarımıza da çok kıymetli hizmetler ve şifa davamaya devam edecek. Ben yaptığınız bu etkinliğinden dolayı sizlere kutluyorum, teşekkür ediyorum.